¿Está bien? Otros. İlkem burası, benim İlkem. Ben Dilara. Dilara. Dilara. Rüveyda kendini tanıtmak ister misin? Selam, ben Rüveyda. Evet, kim olduğunu anlat. Dilara'nın takımından arkadaşıyım. Aynı zamanda spor salonundan arkadaşıyım. Birlikte spor yapıyoruz. Şu an neden buradasın, onu da anlat. Bugün de birlikte Dilara ile Ülkem'in yeni videosunu çekmek için salon yapacağız. Salon yapacağız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ko koronadan dolayı spor salonları kapandı ve Dilara çok ben. çok mutsuzdu. Evin belli bir kısmını spor salonu yapmak istedik arkadaşlar ve bir sürü ürün söyledik. Bugün kutula çalış yapacağız ve bu iki kız bana yardımcı olacak. Hazır mısınız? a Tobi senin burada hiçbir işin yok. Hayır var. Hayır var. Hayır var. Kutularda parçalayacak bir şey arayacağım ben. Jumbo da orada yatıyor. <Gülüyor> evet arkadaşlar, daha fazla uzatmadan bugün spor salonu kutu açılışlarını yapacağız arkadaşlar. Dilara ile Rüneyda bana yardımcı olacak. Ben de size onları çekeceğim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet, hazır mısınız? Başlıyoruz. <gülüyor> siz yerde tutmanıza gerek yok da siz kutuları falan alacaksınız ya. İlk hangisini açıyoruz? Ee, Ikea kutusu. Ikea kutusu olur. Ikea kutusundan çıkanlara bir bakalım önce. Hadi. Ben... Aç bakalım. Ne varmış içinde? Görelim. Bir adet tabure. Bu tabureyi ne için kullanacağız? Bazı spor şeylerini bu taburede kullanarak yapmak istiyordum. Ve, ve tabure lazımdı. Bunu o yüzden aldım. Tamamdır. Şimdi ben sıradaki. Görürmesi. Güzel gözüküyor. Açınca bakacağız şimdi. Bunu göstereyim dedim. Ne o? Arkadaşlar spot ışık. Bunu tavana takacağım. Ve? Ve 3 tane farklı yerden spot ışık. Olsun salonda. Şimdi spot ışıksız salon olmaz diye bunu aldım. Tabii, eksiğimiz spot ışı. Benden bu <gülüyor> Demlik. Spor... Spor sonrası sağlıklı çaylarımı, yeşil çay ve matcha çaylarımı yapmak Bakayım için... Bakayım litrelik demlik aldım. Bunda güzel çay demlenir diyoruz. Spor salonu için olmazsa olmaz. O ne? Bu kablo saklama kutusu. He, etraftaki kabloları Etraftaki kabloları düzenlesin diye bunu aldım. Evet. Hiçbir şey dağınık olmasın, takılmayalım diye. Altı adet ayak. Bunları rafları yaptıktan sonra kullanacağız. Bunları da göreceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra da bir kurulum videosu gelecek. Evet. Askılar burayı toparlamak için. Arkamda kıyafetler var. Şöyle göstereyim. Bunları asmak için. Askı. Evet. 30 tane. Ve güzel. Şu ana kadar çıkanlar bunlar. Bu arkadaşlar, Ikea'nın diğer paketinden çıkan bir pano seti için bütün aparatlar. Bu panoya bütün ıvır zıvırları... Panoyu da göster. Alakalı. Bütün ıvır zıvırları bunlara asacağız. Pano. Bunlarla asacağız. Panolarda burada arkadaşlar. İki adet pano. Şunu da açayım. Hadi açın, açın hadi. Rüveyda, VIP üyelik yapalım mı sana <gülüyor> salonumuza? Ben dünmez <dinledim. gülüyor> Çıktı mı? Cumbo, sıkıldın mı oğlum? Sıkıldın mı paşa? Burada çok fazla eşya var. Oyuncakla oynayayım. Arkadaşlar bu küçük olanı, evet. Rüveyda'nın elindeki de büyük olanı, onu bir yan çevirsene. Bunları şu şekilde arka duvara monte etmeyi düşünüyoruz ve bunların üzerine şu parçaların hepsi takılıyor. Onları da spor aletlerine koyacağız ya da buna şu şekilde buna takıyoruz, şöyle. Ondan sonra da bunun uçlarına bir şeyler takılabilmiyor. Yes. Bunlardan daha çok parça alırız diye düşünmüş. Bunlar Şimdi sıra ürün. Bunu açalım. Bunu açalım. Hadi açalım. Hadi açalım. Ben çok yoruluyorum açarken. Hadi. Bu ne kadar? Bu 300 küsür liraydı. Evet. Ee, buna, bu Squat Reklediğimiz bir ürün. Komple metal barlardan oluşuyor. Ve halterimize buna takıyoruz. Havada durması Squat yapmak ve Belçipres için kullanırız diye aldık bunu. Gerisine sen devam et, Reyda. Üstüne ağır, ağırlıkları da bunu değil mi? Evet. Halter bizim en sevdiğimiz. Zaten Dilara'nın Instagram'ında da görebilirsiniz. Düzenli olarak sürekli böyle spor salonunda halter kaldırıyorum. Halter idmanlarını daha çok seviyoruz. Ondan dolayı şu an benim için en keyifli parça bu. Halterimizle alakalı her parça önemli. En büyük parça da bu galiba. Evet. <gülüyor> Ne güzel paket paketlemişler, açılmıyor. <gülüyor> Paketli <gülüyor> çayla kessene ama? Bu kadar bir ayda evet. anlamalıydı. Çizmek istemiyorum, o yüzden biraz narin daha böyle Siz var. onu açarken, evet arkadaşlar. En başta buraya ayna yaptırdık. İki tane ayna geldi buraya. Ve 180'e... 180 miydi bu? 80'e 80'den iki tane parça, 160'a 180 oldu. 160'a 180 ayna yapıldı. Bu da 900 lira tuttu arkadaşlar. Şurada küçük bir köpek var. Toby. gel buraya. Sen spor yapacak mısın? Mı? Sen spor yapacak mısın? Mı? Evet, açılışa yardım et. Ben yardım et açılışa. Ederim. Ben köpek olimpiyatlarında koşucu olmak istiyorum. <gülüyor> Hemen sol <sağ> taraftan park <gülüyor> videomuzu izleyerek koşmayı ne kadar sevdiğimi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi onlar açıyor. Sonrasında ben montajlarını yapacağım. Duvar asılması gerekenler var. Onları da ben yapacağım ama açılışı onlar yapacak. Nasıl gidiyor? Mükemmel. Anamlar bayağı paketlemiş ama. He, evet, zarar gelmesin diye neler yapmışlar. Şimdi şuradan bir ikiye Aynası, Ayna, ayna en, en beğendiğim ürün şu ana kadar ayna. Sen bunu komple çek oradan. Geliyor mu? <gülüyor> Hadi bitmedi mi ya? Hadi! Aa. Evet. Biri çıktı. Ama hala üstünde bantları var diğer hala sökülüyor Toby burada araştırma yaptı Yapmaya devam ediyor Toby Al bunlarla oyna Al onlarla oyna Hayır oynamayacağım Amorim buradan hastaneye gidiyoruz diye bir video çıkartmayız arkadaşlar. <gülüyor> Kendimizi kesmeyiz. Hafta sonumuz nasıl geçti? Salon için kutu açılısı yapacaktık, hastanede dikiş attırdık. Daha güzel... Ulaşmak istiyorum Hayır daha mi? güzel makasımız vardı, sen neden onu kullandın ki? Öyle aralmızı verdi. Sarı makasın yücüğü vardı. Evimizin annesi bunu uygun gördü bana. İlala senden daha hızlı açmak için kendine de maket bıçağı almış baksana. Evet, <gülüyor> tam size çekiyorum. Kesmiyor, para ver. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak kesmiyor. <gülüyor> Yalnız var ya kamerayı tutmak en mantıklısıymış ha. Ben kafayı yerdim şu anda. Evet, geliyor yavaştan. Çaydanlı oradan olabilir miyiz? Başına bir şey gelsin istemem. Evet. En önemlisi çaydanlık arkadaşlar, spor sonrası için çaydanlık yani çok spor önemliydi. İçindeyim ben bunu yaptıktan sonra dinlenme çayı. <gülüyor> İlk Ama önce bunun bir yıkanması gerekiyor Rübeydar. Direkt içemeyiz bundan bir şey. Bak içinde kağıt var. Görüyor musun? Hı. Tozları görebiliyor musun üstünden? Uzarmış yine İki ay yıkayıp göndermemiş. Bunu yukarıya alıyorum. Kına, kına, kına, kına. Kına? Ya yani kınıyoruz. Kınıyoruz. O kelimeyi yeni öğrendim. <gülüyor> Başka yeni öğrendiğin kelimeler var mı? Hayır. O ıh. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. hayır. hayır. hayır. Tükçe yeni kelime. Halifat. <gülüyor> Halife. Kalifat Kalifat Kalifat Bizi izledin değil mi bunların hepsi? Evet <gülüyor> Tam ne demek öğrenmişsin Bilmiyorum <gülüyor> Sadece duydun o zaman Evet <gülüyor> Duydum öğrendim <gülüyor> Otun. Otun Otun Bu ne? Otur <gülüyor> Bebek. Hangi dilde? Bebekçe. Bebekçe Hadi ya bir tane açacağımız demir ya nedir ya gerçekten. Kestin mi? Evet arkadaşlar flaş flaş flaş Dilara elini kesti ya Hemen pantumans Getirelim. Hemen hastaneye götürelim, Ambulans aralayım. Babi annene kan bağışı yap. Cumbo, annen yaralandı. Uf oldu elim, of. Öpsene. Geçti. Bakayım. Gerçekten geçti. Cumbo, ne Merhaba, yapıyorsun burada? Bir alayım Ne yapıyorsun mi? burada? Burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Buruna bak. Kocaman şlefsam bir şeymiş. Evet. Yani gel şimdi katımdan devam edelim şunu. yarım saattir burada boşun oluyorum. Ama ben söyledim işte. maket bıçağı akıllı akıllıca. Hocamla Her yok. yerini çizseniz de ona. Aşkım sen ya. de çiz onunla. Evet. Ama sen git çocuklar için tekerle ve ayır. Hayır sen onunla çizemezsin. Maket ile çizdin. Onlarla da çiziliyor bak. Bakayım. Oo. Yaklaşık bir 1 daha hızlandın <gülüyor> aşkım. Çok kanıyor. Bakayım. Hadi, Bakayım, e, hadi git sen eline şey yap, sar şey yara ile kapat hadi. Şey daha bak bir sürü kutu açılacağız, hadi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güçsüz olsaydık spor solunu tutmazdık. Evet. <gülüyor> artık iptal oldu. Artık onu bir daha kullanamayız. Evet, son. Düşürdün çünkü. Düşürmedim. Burası da bitince solun açı ve artık karışıyor. Gerçekten var ya, 10 dakikadır şunu açmaya çalışıyorsunuz ha. 10 dakika! Öyle bir bantlama tekniği yok ya. Bantlaması ona Buna da kızacaktınız. Bitti! Hem yüzü kaldı. Ha, kaldı. Yani gerçekten inanılmazsınız. Tabii buraya hangi arabağa bu tüy yaptı? Daha yeni açılmıyor. Baksana dibi, dip, dibimizden ayrılmıyor. Toby! Ne işin var burada? Bak zarar göreceksin. Git buradan Toby, kurtar kendini. Tamam, gidiyorum. Bir parçamız tamam. Düzgün kullan, düzgün. Onun ucunu birazcık kıssana öncelikle. O kadar açık maketli çavuş olmaz yani. Acele iş yapın? Evet arkadaşlar. Aleyi. 10. dakikanızı tamamladınız. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? 10 dakikadır şunu açmaya çalışıyorsunuz. Bildiğim sadece var. <gülüyor> İlk hangisiydi? Spot ışıkları ve demlik. Bu <gülüyor> önemli ikalet çıkmış abi. Ama kalan kısımlar daha heyecanlı. Tobi, sen niye açılışa yardım etmiyorsun? Hayır, ben bakacağım sadece. Ben sadece bakacağım. Ben sadece bakıyorum. Fikir benim hastane muhabbetini açtıktan sonra ilk yaralanan kişi olmam. Deneyeceğim öyle. Sen şey çektin olma. Bir dışarı çıkması var herhalde çıkmaya sağında bahnen oldu. Dilara çıkabiliyor Amerika oluyor. Kavrayorum artık. Artık çıkabiliyor. Oturma izni olan yabancılar da artık çıkmama şeyi yapmıyor. Senin oturma iznin var mı? Teknik olarak Türk vatandaşı olduğum için otomatik oturma izni var. Sen parmağın çok kanıyor hayatım. Sen onu bir yaralandığı bandıyla şey ben yapar mısın? Aynen. Evet Dilara yaralandı bu konu hakkında bir şeyler söyledi Dilara. Spor Buf, şehit oldu. Yok, gazlı olmuş Gazi oluyor. Gazlı oldu. ölmedim daha be. Sen de ölmeden... z 2700 kutusunda ilaç kutusu. Yara bandı yap bence orayı Temizle. Antiseptik de. Bu görüntüleri yayınlayamayacağız, o yüzden Rıveda'ya deniyorum. Neden? Tamam, çünkü... Çünkü kan var. Kan yara var. Kısım Açık kısım bir yara kısım. var, kanıyor. Ben de gerçekten et kesiyormuş gibi hissediyorum? Bu kadar zor olmamalı. <gülüyor> Babam esneği diyormuş. Kuş başım olsun, kıymam olsun. <gülüyor> ah. Bir sonraki kutuyu ben açabilir miyim? Tamam. Gerçekten bir sonraki hoşuna mı açabilir Hayır, ya çok uygun. Ya da, da daha, hızlı daha hızlı açabileceğini, açabileceğini mi Evet, daha hızlı açabileceğimi iddia ediyorum. Şu ana kadar 12 dakika olmuş. 12 dakika boyunca sadece şunu açabildik ha. ya. Bu bitti, o zaman sadece bir evet, araçlar. Hayır, onu elimi bir kaldırın, elimi bir deniyoruz. gösterin. Hı. Yara çok yakıştır. Yara yaptım şu anda. Çok Yara yaptım şu anda. Evet, hala ucunda hala ucunda bir şey var bu arada, evet. Rüve'den. Nane yarın yamalak işledi. Kızın eli kesildi, eli eli. Daha ne yapsın kız? Oldu, tamam. Merhaba Alex. Merhaba Alex. Alex! De Souza! Evet, hadi. Sıradaki bende. Çünkü bir ben de. bence. Tomi zaten bunu açmıştı. Bunu açalım, çıksın arada. Ne o? Bakacağız. Ben ip hissediyorum içinde. Dilara ip patlamayı çok sevmese de, dekatman mı aldık onu? Evet. Ve ip. Ne kadar bu? 72 TL. 72 TL ip mi aldık gerçekten? Evet. Bu konuyla ilgili evet. beni aydınlatır mısın? Um, çok güzel bir ip ve salanakinden. Kendi kendi kendi kendine atlayabiliyor mu ip? <gülüyor> Hayır. Öyle bir özelliği var mı? Bunu açabilir miyim? Tamam kamerayı ya da buradan, buradan Saygun abi Tamam bak bunu o açsın tamam mı? Hayır siz bir tane kutuyu seçin onu ben açayım. Ben Tamam ben açacağım siz devam Arkadaşlar, edin. Şimdi en son bunu açacağım. ben açacağım. Evet. Saygun abinin bana en çok yaptırmayı sevdiği hareket salonda bu. Saygun abiyi tanımıyoruz. Çünkü Çek, yapamıyorum. Saygun abi tanımıyoruz. Hayır bizim takım arkadaşımız aynı zamanda bir selam atını öneririz. Evet. Artık tanıyoruz. <gülüyor> Ve Buraya bir tane fotoğrafını koyayım Saygun abinin. Foda <gülüyor> oh, <brothers. gülüyor> Olursa Ağabey'in güzel bir fotoğrafına bulup koyabiliriz. A, salonda birlikte olan fotoğraflar Aa evet, işimizin beraber olan bir fotoğrafı. Benimle olan fotoğrafı yok ama. Ben salona bizi hiç gelmedin. zaman izlemek gelmiyor. Ben Bırak Dilara'yı bırakmaya Biliyorum. geliyorum ama. Evet. Alıyorum Biliyorum ve bırakıyorum. Ama, ama videoyla gelmiyor. uğraşıyorum. Evet. Ağabey bu da çıktı. Ben de evet, takipçilerim bunu... için var. video çekmeye tamam. çalışıyorum Rüveyd'a. Takipçilerimi önemsemeyi mi? Sizi seviyorum. Sizi spor yaparken seyredeyim. Bu işe mi yarıyor bu? Evet Evet. Toby! Toby! ne o? Ne o Toby? Ne o Tobi? <gülüyor> Eli kestim? Hayır O ne küçük pilates topu? Ha aynen küçük top da bunun içinde gelmiş. Oley. Kırmızı renkte mi? Evet. Diğer, diğer iki şey topumuzla da uyumsuz. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Renk um, kattık. Şey diğer her şey kırmızılı olduğu için benzi biraz kırmızı top. Bu kırmızı, saburayı da kırmızı söylemişsin. Bu da kırmızı. Taşların Ve... hepsi kırmızı. Ben çıkarım hızlı, çok bayağı uzan, bayağı güzel. Bayağı aşık, böyle siyahlı Metimiz mavi, diğer Ağabey. pilates topumuz so mavi. Tampere şişir. Oh topumuz my topumuz god, mavi. it's so şey buraya alt yazı koymak ister misin? Çok güzel. Tabii. Şimdi başka kutu. Tobi kaç, kurtar kendini Tobi. İkinci gitarımızı da şehit olmadan kurtaralım. Ne açıyoruz? E, Denge tahtası! Balance board. Şuradan şeyini alsana. Oh, en sevdiğim parçayı. Evet, evet, evet. Tabii. Töbe, çık sonra oradan. Tüm videolarda beni bunun üstünde göreceksiniz. Ben daha çok çekeceğim. Üfleyeceğim <gülüyor> bunu. Oh, bunun pompası mı içeride? Aferin Bence Rüveyda üfleyerek ne şişirebilir. Ne? şişirebilir. Şişirebilir diyenler el kaldırsın. El. Yedek şeyi çıkarttıkları. Yedek. Tamam, onu kaldıralım da. Hadi, <gülüyor> hadi üfleyelim. <gülüyor> kaybettik. <gülüyor> Hadi şişir. 5 <gülüyor> dakika sonra tansiyonu tansiyonum düştü işte falan. Denge tahtası. Bak kolay açıldı. Evet burası bir çöp yığını arkadaşlar. Çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp. çöp. <gülüyor> Ve Jumbo. Jumbo'na ver. Ne yapıyor anneler? Ne yapıyor anne? anne? Rüveyda abla ne yapıyor? Hiç kurulumda <gülüyor> değil. <gülüyor> Hiç kurulumda değil. <gülüyor> Tobi hayır, Tobi dışarı, dışarı, dışarı. Otur oraya. otur oraya, otur oraya. tobe otur oraya, otur. Sen buraya geçemeyeceksin artık. Bundan sonrası sana yasak. Duydun mu tobe Hayır duymadım. Duymuyormuş gibi davranmaya devam edeceğim. Hadi bunu deneyelim. Kimin bu? Hadi deneyelim. Hadi dene. Tarıkları çıkarsın mı? Aman! Demiri bırakman gerekiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kesin hastaneye gidiyoruz. <gülüyor> zormuş lan. Lan mı? Terliklerini yıkarsan mı? Terliklerim olmadan asla diyor. Gidiyorum, gidiyorum. Bence bununla yarışma yapalım. En uzun süre evet, üstünde evet, kim evet, kalabilecek? Ben yapamıyorum arkadaşlar. Aha, aha, Ama bunu bir uçurumun kenarında falan yapalım ki challenge gibi olsun. Şimdi squat ya, Yaptım. Squat ya. yeah, baby. Yaptım arkadaşlar. Tebrikler! Bak buraya halkı sesi koyacağım. <gülüyor> hayır hayır, bunun steak'in üstüme zıplandıysam ben... Koyuyorum. ben sana ne dedim? Yukarı, abinin yanına. Abinin yanına, çık abinin yanına. Hayır, yukarı. Yukarı. Otur oraya. Tobi gel içine. Yat. Yat oraya. Yat oraya. Yat oraya. Tam yat. Tam yat, Tobi. Tamam baba. Spor çantam mı? Hayır, bu Ikea'dan söylediğim büyük boy çanta. Spor yaptıktan sonraki yıkanan kıyafetlerimi çamaşır odasına götürmek için kullanacağım. Wow. Ya da market için. Hadi bir yani. sonraki kutuya geçelim. Hiç ilgimi çekmedi çünkü. Oh, box. O... Sıradan bir torbadan bahsettik az önce. Ne box? <gülüyor> bu çember galiba. Aç bakalım neymiş. Yine sabah. Wow, evet. Muhteşem bir ürün. Ben göstersin Dilara bir küçük bir şey yapıldığında. Ağrı mı? Hafifin aldı. Bilmem ki tek beraber. Hı. Ama güzel. Biz sıkıntıyoz sıkıntı ya. Aynen. Güzel. Bende mi? Başarılı Aynen. arkadaşlar. Biz buradayız ya. Aa bak şeyin pipeti bu. Topu şişirme pipeti. <gülüyor> Öyle bir şey gerek yokmuş bence. Ben, bak şişirdim. Şişiriyorum. Şişirdikten sonra hava aynı şekilde geri geliyor bana. Sadece <gülüyor> <Tanrım>, yanaklarım şişti. <gülüyor> Hop, bak. Şunları da. Hop, bak. Şöyle. Evet, ne kaldı? Barfiks. Barfiks. Barfiks, Dikkat edin ya, kesme bir daha. Bunların hepsi monte edecek arkadaşlar. O Ve işi onun için de şey yapacağım. Ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Artık yok galiba. Arkadaşlar Vidaları düş ya. Bir şey söyleyeceğim bu şey devamı mı? Ha -ha. Hem barfiks oh. hem dips. Bunları mı yapabiliriz? Ya. Lips bomba gibi çok bir hareket. sevdiğim hareket. Gülaram'ın çok iyi yapıyor. Lips'e de mi? Ben de şunu çok iyi yapıyorum. Yaptım. O bende. Onun aynısını benim eski barkiximde hemen gösterebilirim arkadaşlar. Hemen, hemen göster. Hadi göster bakalım. Vuh! <Gülüyor> Geldik. <Gördük. Gülüyor> Hadi. Bu kutuyu kaldırıyoruz şimdi evet. değil mi? Ama vidalarının kaybolmaması gerekiyor. Maket Paket içinden al ama. istersen. Maket evet. bıçağın bıçağını çıkartalım. Yoksa maket bıçağı da mı göndermişler yanında? Onun içinde iki üç parça dışarıya çıktı. Onları geri koyalım bence. Vidalar olmadan asla. Şu da var. Son eksik çıkacak. Monte edememişsin diyeceksiniz ha? Bunları... Değil mi? Evet. Elimdekileri yavaşça kutuya bırak. De. Cebine koyar. <gülüyor> bırak onlara. Abi bu da kırmızı. Ah. Dedi ya. Her, her şey kırmızı. kırmızı ben ya. şunun kırmızı olduğunu. Şimdi biliyorum. Şimdi sen mi açmak istiyorsun bunu mı? Ben açacağım. Vereceğim. Onu ben açacağım. Hazır mısın? Beraber açalım mı? Olur. <gülüyor> ben tutayım sen aç. Ben sana maketimi çekim. Elini çek, elini Ben tutayım, sen kes. İçinden ne çıkacağını dair bir fikri var mı Mehmet? Var. Yavru da yavru Evet, bunu görmemiştim. Hayır bunu yere yatar, yere yatır. Yere yatır. Evet. Çık oradan aşkım sen. Çıktım. Dağılmasın içimde ne varsa. <gülüyor> Benim burada bantım da var. Resistance bantı. Onların hepsini salonu ilk kurduktan sonra ilk sporda gösterilir. Evet, size göstereceğim. Siz nasıl vuramıyorsunuz. Açtım. Kaç dakika sürdü? 30 saniye. Keşke baş Keşke başından ama. beri say yapsaydın. Aferin sana. Aferin bana. Ellere sağlık. Hadi durma. kutlu bu zafer senin. <gülüyor> Yüreğine sağlık. Telif telif yiyeceğiz, söyleme. Sıfır. Aynı şarkıların ayarlarını getireceğiz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> i̇ki tane kullanma kılavuzu. Kullanmayı bilmiyorsanız diye iki tane biz göndermişler. Ama biz çok hakimiz kuruma, onun için onu direkt çöpe atabiliriz. Peki bir şey soracağım. Aparatları varsa. Bunu şimdi çıkartalım mı? Bence böyle kalsın. Bence Çünkü de öyle kalsın. İçinden ne çıktınız artık? Kurulumda Anlatımın açılımları bitmedi arkadaşlar. Ne kaldı? Benim TRX'i asma aparatım. <gülüyor> Paket açma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> wow etkilendim Havalı Nusret bir açımdı. Nusret gibiydi. <gülüyor> Hayatımda hiç bu kadar ciddi bir kutu açılımı görmemiştim. Çekersene. Wow. At, kameraya doğru at. <gülüyor> Ay palmonu dolaman gerekiyor. Ben kanımı yapacağım. İşte Şişt <gülüyor> şişt <gülüyor> wow. Oha ya, ürünü büyük göstermek için kırka sandıklar Wow. İçinden bir şey çıkacağı değil miyim? Cappuccino <gülüyor> Böyle değil yani arkadaşlar Hadi. Bunu duvara mı? Tamam. Tabana Böyle bir şey açılır ki o kadar sıkılırım ki beklemek var ya O kadar, <gülüyor> o kadar böyle ki. küçük çocuk gibi Ama bakarak bekliyorsun ki Ama kafalar da yani Baksan ki çocuk Arkadaşlar bu böyle yuvarlak Yuvarlak Bunu zon diye tavana asacağım Tamam mı? İçindeki şu aparatlarını da çıkartayım ki Karnı olmasın ha Bir daha. daha Bunu domagoy bir Bunu böyle yapıştırayım bu da birkaç arkadaş tiktoktan bunu izlemiştir. Ben o gün dayanamamıştım. Bunun kutusunu bir tık böyle bir açar <gülüyor> gibi olmuştum. Bu da TRX aletim. Bu kancayı bana kullanacağız ama. Aynen öyle. O kancaya, of, kancaya. çok eğlenceli. Onun kendi aparatı var aslında. süspansiyon ama şimdilik şöyle göstereyim. Bunu buraya taktığım saniyede bu komple burada. tavanda asılı duracak. Sallanabiliyor muyuz? Bakalım. Hazır mısın? Yatacağım kendini. Hayır. <gülüyor> Tutabilirsin lan. Tamam. Tam tersi yap oğlum. Tam, ters tam tersi Hafiften kendini bırak yani. Gelelim. Bu da salonda çok sevdiğimiz bir alet. Bunun şimdi tavana asılı olduğunu düşünün arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tavanda, tavan da aynısı. <gülüyor> Üstümüze böyle gelecek. Onun da bu kusunun şu içine geri koyabiliriz. Şey Komşu oturur kendini. <gülüyor> Ay siz Bitti de mi? geldiniz. Bitti, Bitti mi? Bitti. En brandim ürün hala çaydanlıktı. <gülüyor> tamam. Dilara'nın şimdi... en sevdiğin ürün hangisiydi? Her şey. Çok tane seçmacı. bir tane seçmacı. Gerix. Benim benim e, denge tahtası... Çaydanlık. Çaydanlık tabi. Şimdi test etmek istiyorum. Hemen yıkamasını bekleyemeyiz. Tamam. Şimdi ver bana geri. Evet arkadaşlar. Şimdi hangisinin ne kadar tuttuğunu Dilara tek tek söyleyecek. Dilara başla. Denge tatlısı kaç para? Ben sana sorayım sence kaç? 300 liraya falan da denge tatlısı. Ücretsiz olanından seçtim onu. Tamam. <gülüyor> Nasıl sarı veda kullanacak onu? 300 olsun. Tamam. Şimdi eline tek tek al onları göster. Hangisi ne kadar? İke kutusunu komple söyle bence. Bu 180 liraydı. Bu. Aynen. Omra form roller 180 liraydı. Onun içinden çıkan küçük kırmızı topu yeniden şişirmeye çalıştı. <gülüyor> Gerçekten de şişirebilmişler güzel. Diğerlerim açık sporcuyuz. Bu 40 lira mıydı? 30 lira mıydı neydi? Denget tahtası 130 liraydı galiba. Az önce 180 lira demedim Yok, ama. 100, Aynen bu 100. liraydı. Kendiyle çelişti! Bam bam bam bam! 180 liraydı arkadaşlar. İkiye paketinin içindekilerin hepsini tek tek ne kadar tuttuğunu biliyorum. Tek tek değilse işte, kutuyu... 900 lira tuttu ikiye siparişi. Panolar falan dahil. Bu e, 700 liraydı. Şu demir parçalara 350 lira bir şeydi. Barfix... Bu daha fazla değil miydi ya? <gülüyor> o 350 liraydı. Şu barfix zımbırtısı 575 liraydı. Evet. Ondan gayet eminim. Um... Başka? TRX 900 küsür 1000 liraya yakındı. Halka? Onun asma aparatı 40 lira mı? 50 lira mıydı neydi şu küçük demir parçası? Wow. yaptım. Onun dışında da çember 40 lira mıydı? Öyle bir şeydi, ucuzdu o da. Bitti mi? Hayır baba bitti lamba, ya. Lamba? O Ikea ha, o sepetiyle bir birlikteydi. Hı. O ucuzdu Arkadaşlar Top, Ikea'da çok güzel şeyler var. Toplamını söyle. Arkamdaki Arkadaş, ayna dahil. Arkadaşlar arkadaki aynayı 900 liraya yaptırmıştık. Onu evet zaten söyledi, Ülkem zaten söylemişti. Ee, onu dahil ettiğimiz zaman 5000 liranın altında bir fiyat çıktı. Yani 4700-4800 civarında. Düz, 500, düz 5000 diyelim biz ona, 5000 liraya spor salonu yaptık. Daha yapmadık, yapacağız. yapacağız. Bir sonraki videoda yapacağız onu. Ama arkadaşlar, benim önceden de sahip olduğum aletler, şu su topu 400 liralık bir top, şu 100 liralık bir top, halter seti 500 liralık bir set. Onları dahil etmiyorum, mat ucuzdu, 45 lira bir şeydi. Onları dahil etmiyorum ama onları da dahil edersem 7 bin liraya falan çıkabilir. O yüzden onları da dahil etmiyorum. Ama onlar bende önceden vardı. O yüzden çok fazla bir masraf ekstra yaptığımı düşünmüyorum. Ama yine de yaptığımı düşünüyorum. Mehmet'e teşekkür edelim. Utan, utan, utan, utan. utan, utan. Mehmet'e teşekkür edelim. Mehmet değil, sevgilim, ülkem. Ülkem. ülkem ülkem'e teşekkür, teşekkür, teşekkür et teşekkür Bana, neden ederim, Bana neden Mehmet diyorsunuz? Bana neden Mehmet diyorsunuz? Seni çok seviyorum sevgilim. Teşekkür ederim. Bundan telif <gülüyor> Benim sesim kötü. Bence bağdaştıramazlar arkadaşlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün gelen ürünlerin kutu açılışını yaptık. Rüveyda ve Dilara yardımcı oldu. Bir sonraki videoda komple gördüğünüz bu arkamdaki alanı, şuradaki kıyafet askısından, arkadaki Toby ve Jumbo'nun rafı ve arkadaki masa, diğer taraftaki Tahtanın altındaki raf, hepsi kalkacak. Burayı komple bir spor salonuna çevireceğiz. Nasıl yaptığımızla ilgili videoda gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, değil mi? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten şey reklam gibi <gülüyor> Abone ol, tuhaf gibi. Dilara da aynısı yapıyor. Bak şimdi, Dilara, bir şey söylemek ister misin hayatım? Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Zile basarsanız sağ taraftaki bildirimlerine hemen gelebilir size. Ve ilk izleyen alabilirsiniz. Yes. Ama ilk Fark her zaman ben izlerim çünkü benim önceden haberim oluyor. Evet. <gülüyor> bir, bir aradan dolayı şey avantajlısın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün kut açılışlarını yaptık. Yarın ya da bir sonraki gün burayı spor salonuna çevireceğiz. Onunla ilgili bir videoda gelecek. Neyin nerede olduğunu orada görebileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bakın ne ya. Kendinize ya. çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Tamam, sen de veda et. Hoşçakalın. Sen de veda et. Görüşürüz. Cumbo sen de veda et. Artık gelebiliyor muyum? Tobi sen de veda et. Bakayım ne sonra. <gülüyor> Bakayım.